En değerli bu, Haniye Hataylı, okul müdürü, buralarımda bedel etti. Teşekkürler, okulumuzun değerli müdürü olarak bize öğrencilerimize başarılar dersiniz. E, sevgili öğrenciler, size o kadar çok şeyler, şey söylemek istedim ki ama özetle hani bizim kültürümüz bize bir harf ettiğin 40 yıl kölesi olduğunu diyen bir geçmişten geliyoruz size söyleyebileceğim en önemli şey bu olduğunu düşünüyorum. Size eğitim anlamında bir harf öğreten destek veren, sizi geleceğe yarına hazırlayan insanlara duyacağınız sevgi ve saygının farkında ve bilincinde olarak onlara bu öğretmenler günü de verebileceğiniz en güzel hediyenin bu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İsminizle ben size verebilir Cenab-ı Ömer, coğrafya. Ağrancılık yılların en yaşası olduğun Aslında çok başarılı bir ders yoktu. E Fakat sayısal derslerden özellikle fizik ve kimya biraz da sıkıntıya katıyordu diye Teşekkürler. Küçüklerinizde bir dersler vermek istiyor. Allah Allah, olarak İzlediğiniz Değerli Neşler, Kudrası asla ve asla Bazıçmeni ve sesmeni Başarısızlıklar veriyorum. Muhtemelen biz sizin için Çok teşekkür ederim. İsminizi ve burası'nız öğledim mi? Dümran'da için, okulun meyveli. Harunca öğrendikleri çok da çektiğiniz mi? Çektiğiniz senizle bir alanınız var mı? Var. Sanırım tarih dersiydi. Lisedeyken. Küçük kağıda yazmıştım. Kimse duymasın. Yine düşürmüşüm. Çok ilgili bir öğretmenimiz vardı. Yanımdan geçerken kağıdı bana çamkırmadan gösterdi. Bak bir yere de, de askerine düşürmüşsün. Hemen alalım dedi. E, o anı için unutmuyoruz. Belki de tek kopya çektiğim zamandır. Sonrasında hep ders çalıştım. Hiç kopya çekmeye ihtiyaç duymadım. Ve hala öğrenciyi okumaya devam ediyorum. Çok teşekkürler. İsminizi önerkenize önerken mi? Özlem ve boğul. Terseken Eğer önerken onu sen de yapmak istediniz. Halk ve ilişkiler. Teşekkür ederim. Var. Güzel, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür İngilizce öğretmeni. Okul yıllarınızda tahtaya çıktığınızda yaşadığınız en yüksek neydi? İh, i̇lk okul birincisinin Hayatla konuşmak için çok iyiyormuş. Ben tabi okurken onun farkında değildim. Ama evet, onu da böyle öğrenci yapabilirim. O gün bir hasila olarak kaldı benden. Teşekkürler. Ben, ben Şahlı Manbelli, psikolojik danışmanım. 20 yıldır buradayım. Evet, teşekkürler. E, meslek hayatınızda rehberlik serbestinizde yaşadığınız en ilginç olay neydi? Anlatabilir misiniz? E, düşüneyim biraz. Tabii bizde gizlilik esas her türlü olayı anlatmam mümkün değil ama bir olay var çok ilginç olan. Bir öğrencim e, babasının kamyon şoförü olduğunu söylemişti. Ve çok üzülmüştüm. Yaklaşık ona iki yıl cep başlığı verdim. Sonra bir gün e, Şubat tatilinde iki haftalık çok lüks bir otele gittiğini öğrendim arkadaşlarıyla. Neğerse babasının 25 tane kamyonu varmış. Teşekkürler. Biziyle branşınızı öğrenebilir miyim? Tabii. Beyza Nur felsefe branşı. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, öğrencilik hayatınızı da veriyorum benlik hayatınızda. E, İç hasta takvidi ya da de... O, okuldan kaçma gibi bilgilerin sınavını vermiştiniz Evet oldu. İlkokuldayken e, bir sınavımız vardı o gün. Matematikte sanırım. İlkokulda gidiyorum evet. Üçüncü sınıf veya dörtte. O zaman hasta taklidi yaptım. E, sonra zorla işte aileyi alattım. Eve geldim. Sonra bilgisayarda oyun oynadım. Hatırlıyorum yani. Bunu yaptım. Bir <gülüyor> Teşekkürler. İzmir ve branşınız özgürlidir mi? Erol, Erol, Tarık Üretmenim. Teşekkürler. Ee, Öğretmen olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Valla ya, çok istediğim meslek var, cinayet meselesinde dedektif olmak isterim. Teşekkürler. Çok seviyorum. Bir soru daha sordum. Ee, karşılaştığınız, yani öğrencilik hayatınızda karşılaştığınız en ilginç kopya çekme tekniği neydi? Öğrencilik değil de öğretmenlik hayatınızda karşılaştığını söyleyeyim ben sana şöyle tarif edeyim. Mesela burada oturuyorsun, burası pencere ya. Pencereyi açmışlar, pencerenin dışındaki duvarı, yani bahçe duvarı, bahçe olan duvarı böyle 2-3 sayfa A4 şeklinde kopya yazmışlar. Çok takdir etmiştim. <gülüyor> Gerçekten iyi bir işin şey. var. Bunu yapmamızı sakın. <gülüyor> yok yok, <yapıyordum>. iyiyim. <gülüyor> İsminizi ve branşınızı belirtebilir misiniz? Sadberk Ersöz, Türk Dili ve Literatür Öğretmeniyim. Teşekkürler. Ee, öğretmen olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Öğretmen olmasaydım hukuk fakültesi okumak isterdim. Teşekkürler. Bununla İngilizçe öğretmeniz başka bir şey var mı? Ee, niye okuyamadım? Matematik miyim olmadığı için. Eğer yeterli matematik yapsaydım olurum ama e, tercihimden de memnun olurum. Edebiyat olmak da çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. İsminizi ve bıraksınız öğrenebilir miyim? Ferda Teknik Matematik Öğretmen olsaydınız hangi mesleği yapmak istediniz acaba? E, Açlı olmak isterdim. Çünkü yemek yapmayı da yemesini de çok seviyorum. Daha adım sosu'dan kaçtınız mı veya hasta taklidi yaptınız mı? E, evet, hasta taklidi yaptım. Ya, biraz utanıyorum ama bunu çok yakın zamanda yaptım. Lisan e, fütü derste, yani, e, master dersinde, online eğitimde burnumu tıklatıp... Işte, kayıt davranışsı. Hocam birazcık sesim gidip de. Gidip. isterseniz başka bir arkadaşa söz hakkı verelim. Yaptım bunu. Teşekkür Öğrencilik hayatımızdan öğretmenlik hayatımıza kadar uzanan sürede yaşadığımız hiç ironik bir an oldu mu? Yani aslında oldu. E, hani en ironik nedir derseniz, e, bütünlemeye kaldığım tek ders İngilizce. Yiyecek. Sonuçta İngiliz öğretmen oldu. Hani buradan çıkaracağımız ders ne olabilir? Hani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hani İngilizce de evet sıkıntım oldu ama onun üstüne gittim. Onun da İngiliz öğretmen oldu. Teşekkürler.